Hatırlarsanız son videomuzda çiftçimizden ve turta zincirinden bahsetmiştik, elma turtası zinciri. Çiftçimiz ve elma turtası üreticisi ve aralarında bu forward işlemi yaptıktan sonra her ikisinin de aklına bazı sorular geliyor. Akıllarına takılan ilk soru şu. Ya karşı taraf yükümlülüklerini yerine getirmezse, yani kontrattan kaynaklanan yükümlülükler? Ve işte bu duruma karşı taraf riski deniyor. Sözleşmeyi yapan taraflardan birisinin yükümlülüklerini yerine getirememesi riski. Sözleşmeyi yapan iki taraf vardı değil mi? Çiftçi ve kurabiye dükkanı. Sözleşmenin tarafları bunlardı. Yani birbirlerine göre karşı taraf oluyorlar. Birisinin yükümlülüklerini yerine getirememesi riskine karşı taraf riski diyoruz. Akıllarına takılan ikinci bir soru daha var. Acaba yapmış oldukları bu forward sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini başka birisine satabilirler mi? Yani kontratı satmanın bir yolu var mı? Ve bu konuyla bağlantılı olarak hemen bir soru daha geliyor akıllarına. Eğer bu kontrat bir şekilde satılabiliyor olsa da bunu satacağım kişi 200 bin dolar karşılığı 1 milyon kilo elma satın almak istemeyebilir. Bu çok yüksek bir rakam diyebilir, yani miktar diyebilir. Belki daha az tutarlı işlem yapmak isterler, örneğin sadece 1000 kilo elma almak isteyebilirler. Ve burada kasabanın akıllısı devreye giriyor. Diyor ki, niçin biz bu forward kontratları standartlaştırmıyoruz? Öyle kontratlar yapalım ki, yaratalım ki, vadeleri ve büyüklükleri standart olsun. Birisi forward işlem yapmak istediğinde bu standart kontratlardan satın alabilsin. 1 milyon kilo elma satışı demeyelim, pek çok kişinin işini görecek kadar küçük bir rakam olsun. Diyelim ki her kontrat 1000 kilo elma için olsun. Ve teslim tarihlerinde standart hale getirelim. Diyelim ki teslimler 15 Kasım vadeli olacak. Yani her bir kontrat 15 Kasım'da teslim edilecek 1000 kilo elmaya ilişkin oluyor. Buradaki de şimdi kasabanın ağası. Kasabanın en zengini yani. Kasabanın en zengini ve aynı zamanda da bir borsa işletiyor. Borsanın sahibi olan bu kişi de diyor ki karşı taraf riski hakkında endişelenmenize de gerek yok. Borsa olarak karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirmesini ben teminat altına alıyorum, yani garantiliyorum. Karşı taraf riskine ilişkin sorumluluğu böylece borsa üzerine alıyor ki insanlar rahatça işlem yapabilsin. Ve bu gelişmelerden sonra neler olur diye bir düşünelim. Bu kişiler artık aralarında bir sefere mahsus kontratlar düzenlemek zorunda kalmayacaklar. Borsada işlem gören bu standart kontratları kullanabilecekler. Bir sürü küçük üretici de var, değil mi? Onları da buraya değişik bir renkle çizeyim. Mesela bu çiftçi A olsun, çiftçi B ve çiftçi C. Artık bu küçük çiftçiler de işlem yapabilecekler. Buraya da küçük alıcıları çizelim. Şimdi müşteri 1, müşteri 2 ve böyle devam ediyor. Belirlenmiş olan fiyattan daha küçük tutarlar için işlem yapabiliyorlar ve eğer yaptıkları işlemden vazgeçmek isterlerse, kontratlarını borsada bir başkasına satarak yükümlülüklerini devredebiliyorlar. Futures aslında forward sözleşmelerinin standartlaştırılmış hali. Standartlaştırılmış hali, evet. İkisi temelde aynı şey. Ama standart büyüklüklere ve belirli vadelere sahip olan vadeli işlem sözleşmelerinden bahsediyorsak, bunlara futures diyoruz. Bahse konu olan mal, elma olabilir, hisse senedi olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bu, ürünlere dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin standartlaştırılarak borsada işlem gören haline futures diyoruz.